Masal ne çıktı? Bir daha Hayır bak orada başka bir şey daha var. Bak tekerin orada bak. bak Masal. Bak tekerin orada bir tane daha bir şey var. Ne? Bak bak. bak. Bu ne? <gülüyor> şişir anneciğim şişir. Şişir. Şişir. şişir. Şişmiyor mu? Bir daha dene. Yapabilirsin. Şişir. <gülüyor> Olmuyor mu? Hadi yapabilirsin. <gülüyor> daha güçlü. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Sen şimdi kendini fazla zorlama. Burada şişmiş balonlar var. Bunlarla oynayalım mı beraber? Hadi beraber oynayalım. Ama iğne de balonla bunu nasıl patlatacağız? Bunu patlatmak mı istiyorsun? Evet. Tamam biraz oynayalım ondan sonra balonları patlatalım. Tamam. İğne nerede? İğne getiririm ben. Tamam. 1 Ay. Bom. Wow. Atlı. <gülüyor> Korktun mu? Korktun mu? <gülüyor> tamam, bir tane daha var. Şimdi babanın bize sürprizi varmış. Sürprizini getirsin mi? Getirsin. Hemen getiriyor. Oynayalım. Hadi tamam. bakalım. Evet arkadaşlar, balonlarınız geldi. Bak masal. Wow. Burada bir sürü balon Baba var aşkım. Baba bize başka. daha büyük bir getirmiş masal. Çok kocaman masa balon. <gülüyor> Şimdi ben bunların içerisine ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptın? Sürpriz koydum. Her balonda bir tane sürpriz var. <gülüyor> Masal sence işinde ne olabilir aşkım? Patlatıp bakalım içinden. Bir, bir salla bakalım ne var içinde. Tahmin edebilecek misin? Bir salla bakalım mı? İşinde ne olabilir? Bir <gülüyor> bombar. Bombar Hangisi dolu? Bak bu dolu. Nada görünüyor buradan? Aa neymiş bu? öyle? <gülüyor> E ben bunu böyle böyle buraya buraya böyle buraya atalım patlatabilir. Oraya atınca patlar mı diyorsun? Bir deneyeyim mi? Deneyelim. Evet. Oha! Evet. Oh. <gülüyor> bakalım masa bakalım masa. O ne aşkım? Ayıcık. Ayıcık, Ayıcık mı? Karnım tamam, şimdi yemek abi. Tamam, birazdan yiyelim. Bunların içine bakalım. Bunlarda neler var acaba? Patlatıyorum. <gülüyor> <Bir> şey. <gülüyor> Sen Orada bekle, tamam Tamam, mı? kulaklarını kapat aşkım. Patlamadım. <gülüyor> Masal, <gülüyor> ne çıktı? Hayır, bak orada başka bir şey daha var. Bak tekerin orada, bak. Burada? Bak Masal, bak tekerin orada bir tane daha bir şey var. Bak Nerede? bak bak. bak. <gülüyor> de şişir babaya dön babaya dön şişir Şişmiyor mu? Bir tane mi ondan? Evet. Bir taneydi herhalde. Ben bir deneyebilir miyim? <gülüyor> Haklı çocuk. Tamam zorlama hayatım. <gülüyor> Hadi başka ne varmazsa? Başka ne var kızım? Tamam onun için hediye var. Masa görmek istemiyor. Tamam annesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Toybox <gülüyor> mu <mı> çıktı? <gülüyor> Sallıyordum. Oraya kaşesi battım muhakkak. Pasta oh, göster bakayım kızım bize. Toybox <gülüyor> mu çıktı hayatım? Evet. Aa, aa! Bir tane mi kaldı? Evet. O mu? Şansını deneyecek misin? <Gülüyor> Bir tane kaldı. Bir. Ne çıktı da? mı? Sakız. Sakız mı çıktı? Evet. evet arkadaşlar, balonlarımızdan çıkan şekerler, çikolatalar, sakızlar. Bunların hepsi masalın balondan çıktı değil mi aşkım? Teşekkür ediyoruz babamıza bu güzel sürprizi için. Değil mi? Okay. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.